Bir bizim modern olmamız gerekiyor. bak Çok hayati bir nokta söylüyorum. Türkiye'nin yıkılmaması için buna ihtiyaç var. Aksi halde Türkiye yıkılır. Yani Suriye'den, Irak'tan farkımız kalmaz. Çünkü şu modern bildiğimiz atom, forvet bazı gençler var. Onlar bile bağnaz ve gelenekçi olmak eğilimindeler. Dinden de alakalı. Ama kahramanlık damarıyla gelenekçi Ortodoks. ...inancı savunuyorlar. Bayağı tehlikeli bir şey bu. Bütün kadınlar hu huzursuz bu sistemde. Yani gelenekçi ortodoks sistem bir kere ilk acımasızca ezdiği kadınlardır. Sonra gençler ve çocuklardır. Çocukları ve gençleri ezer. Yani çok acımasız bir sistemdir. Güzel olan her şeyi ezer, yok eder. Bu sistemin genel özelliği bu. Sevgisizlik oluyor.